yalnız bırakmıyor. Taraflarıyla beraber kurtalan stadında yerini alıyor değerli seyirciler. Kendisine teşekkür ediyoruz. Güzel bir araba Ali Şimşekten, Bilal. Bilal. Hadi Bilal. Hadi Bilal. Bilal vuruyor ve gol. Ali Şimşek gol. Ali Şipşek ve gol. ve gol. Ve gol. Ve gol. Maçın hakemi neden bayrak kaldırdı orada? biz bile şaşırdık değerli seyirciler. Ne yapıyorum bu maçın hakemi? Direkten dönen topa golü atıyor. Maçın hakemi ofsaytı veriyor değerli seyirciler. Haksız bir gol iptali değerli seyirciler.